Thank <laughs> you. ben de bir, bir fotoğrafçı profesörüydüm. Bu ki ve Bu alanların toplumumuzda yaşayan her birbiriye uygun olarak güzellenmesi gerekmektedir. Bu konuda uçak üniversitesi oldukça önemli çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemizde bulunan engelsiz birin koronatörlü öğrenciye yapılan çalışmalarda üniversitemizin erişilebilirliği oldukça artırılmıştır. Üniversitemiz almış olduğu ödüller de bunun göstergesi olabilir. Üniversitemiz. Eğitimde erişim alanında 3 yeşil bayrak, 2020 yılında sosyo-kültürel erişim alanında 4 mavi bayrak, 2021 yılında Mekan'da erişilebilirlik adına 4 turuncu bayrak, eğitimde erişim adına 4 yeşil bayrak, 2022 yılında 4 yeşil ve 3 turuncu bayrak olmak üzere toplamda 19 engelsiz bayrak ödülü almıştır. Yine Aile ve Sosyal, sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı Erişilebilirlik izleme ve denetleme kapsamında ünivers Uşak Üniversitesi'nde bulunan 5 bina ve Sosyal Güvenlik Kurup Müdürlüğü Uşak Adliye Sarayı Uşak Arkeoloji Müzesi Sultan Halil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tokyö Şerifat İlköğretim Okulu, Bist Ortaokulu ve Özel Kayyon Koleji'de erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanmış. Engellilik farkındalık haftasında değinmem gereken önemli bir nokta ise hak temelli yaklaşımdır. Engellilik hakkında yapılan kanunların ve politikaların hak temelli olması oldukça önemlidir. Toplumumuzda engellilere karşı olan bir ön yardım desteği. Bu ön kırılması gerekmektedir. Engellilik acılayacak bir şey değildir. Bir eksiklik, bir yetersizlik değildir. Sadece bir yeter, yeti farklılıktır. Ne demek istiyorum? Hepimiz birbirimizden farklı olan bireriz. Kim biz esmer, kim biz kumral, kimimiz sarışın, kim mavi gözlü, kim biz yeşil gözlü. Engellikte böyle bir şey. Sadece bir yeti Bu nedenle bireysel farklılıklara bir dikkat edilerek hazırlanan politikalar oldukça önemlidir. Engelliliğe olan bakış açısı bir yeti farklılığı bağlamında olmalıdır. Acımayla yaklaşılmamalıdır. Herkes toplumumuzda eşit olmalıdır. Engellilik gayet normal bir şeydir. Kimimizin görmemesi, kimimizin duymaması, kimimizin otizm olması, kimimizin zihin yetersizliğine sahip olması gayet olan bir durumdur. Bu bireyleri farklı yapan şey sadece biriyeti farklıdır. Toplumumuzdaki bakış açısını değiştirmek için bizim elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekmektedir. Engelliye karşı bilinçlendirilecek çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Bu yüzden toplumumuzdaki her bir kurum ve kuruluşa çok fazla iş düşünmek. Öncelikle zihnimizdeki algıları değiştirerek işe başlayabiliriz. Çünkü biz birlikte güzelsiniz. Kıymetli, değerli rektör hocam, çok kıymetli, değerli yarışçıları, birbirleri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, çok değerli hemşerilerimiz, sevgili dostlarımız, kardeşlerimiz hepinizi ben de tebrik ediyorum. Eee selamlıyorum. 10-16 Bayıs engelliler Haftamızı da tebrik ediyorum. Aslında çok söyleyecek bir şey bırakmadı bize Meytullah kardeşimiz. Gerçekten de eee çok güzel e, bir şekilde ifade etti. Sadece bu konuşması bile Konuşmasında ifade etmiş olduğu gibi engellerin aslında bir yetersizlik değil bir yetim farklılığı olduğunu önemli bir göstergesi. Biz de aynı düşüncelerde ve kanatlar kanaateyiz İnşallah inşallah. Uşak Belediyesi olarak da tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yine sizlerin de bu duygu ve asasiyeti en güzel şekilde eee hissetmeniz, yaşamanız ve eee gerçeğe dönüştüğünü görmeniz için de elimizden gelen gayret ve çabayı da sarf etmeye devam edeceğiz diyorum. Tekrar haftanızı tebrik ediyorum. Asıl maçıpları. Değerler bir şeylere. Bugün bir yıl on mağaz. Mayıs arasındaki hafta birleşme köyüklere vahim 156 Türkiye'de engeller haftası olarak biz de bu haftada engellerle ilgili bir farkında oluşturmak için hep birlikte bir farkından bir yürüyüşü gerçekleştirdik benden önceki konuşmacılarımız söylediler özellikle Beytullah kardeşimiz bize konuşacak hiçbir şey bırakmadı bu kadar güzel izah ki. Engelli ne o? Gerçekten engellilik belki fizik anlamda belki mental anlamda diğer insanlardan bir farklılık. Bunun dışında başka hiçbir şey yani engel ben şuna inanıyorum engelleri koyan da insan engelleri kaldıran da insanın kendisi. Bugün tabii engellerle ilgili gerek dünyada, gerek ülkemizde, gerek ülkemizde son 15 yıllık düzenlemelerde öncelikle bunun altyapası, yasal altyapası tamamen oluşturdu. Öncelikle anayasada engellerle ilgili pozitif ayrılacak. Daha sonra birçok kanuni düzenleme ve birçok kurumsal yapılanma. Bu kurumsal şey, yapılanlar ve <gülüyor> kanuni düzenlemeler kapsamında engelli vatandaşlarımızla ilgili olarak engelli kartı, evde bakım, e, engelli ayrığı, bunun dışında iş e, ve çalışma konusunda pozitif ayrımcılık <gülüyor> başta <gülüyor> olmak üzere birçok alanda ayrıcalıklar, bir ayrıcalıklar e, tanıdık. <gülüyor> Bu tanınması da çok doğaldır. Bütün dünyada da böyledir. Çünkü bu ayrıcalıklarla ancak arkadaşlarımız toplumun birer engelsiz biri gibi toplum hayatına katılabilmeli. Gerçekten engellilik bir de başvurum söylemek istiyorum. Meytullah e, kardeşimizin ifade edilmesi acınacak bir durum değildir. Engellilik sadece bizim onların diğer vatandaşlarımız gibi gerek ekonomik hayatta, gerek sosyal hayatta gerek kültürel hayatta katılmalarını kolaylaştığı fakat sonuçta bizim daha musun? yardımcı olmamız gereken kırk kişinin dışında hiçbir fark yok. Nitekim biz onların önünü açtığımızda neler yapabildiklerini hep beraber gördük. Milli sporcularımızın başarısı, hukuk başarılar, amputeminin takımımızın eee başarısı her alanda bireysel veya takım anlamında birçok spor başarıları gibi. Bunun yanında bilimsel anlamda başarılar geliyor. Arkadaşlarımızın biz, gibi, yani biz devlet yerel olarak, yerel yöneticileri, belediyeli olarak, valilik olarak bütün kurumlar olarak görevimiz tek bir görevimiz. Onların diğer vatandaşlarımız gibi sosyal ve normal hayatta katılması için, normal şekilde katılabilmeleri için bizim yapmamız gereken neyse onu yapmamız. Bu konuda birçok çalışma yapılıyor. Uşak'ta da mesela 12 tane binamızda engellilere bir şirket olduğundan sertifika veriyoruz. Bunlar işte üniversitemizin binalarına var. Eee değişik kamuoyunlarımız var. On iki bina yeterli mi? Yetermez. Belki eee e, belli bir periyot içinde de bütün binalarımızın buna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Sadece binalar da değil. Şehrin bütün elemanları, bankları, yolları, spor alanları, e, restoranları bunlara tamamen uygun hale getirilmeli, getirilmeli ki engelsiz, engelli vatandaşlarımız da hayata engelsiz bir birey olarak tamamen katılabilsinler. Bu yolda da, bu yolda da çok ciddi e, yollar aldık biliyorsunuz. Engeller için ayrı yürüme yolları, bisiklet alanları, otoparklar ve benzeri. Tabi burada bizi bir de sadece yöneticiler olarak değil toplum olarak, insan olarak, birey olarak hepimize düşen göre bu haklara bizim sonuna kadar saygı gösteriyoruz. İşte engelliler için ayrılan bir park yerine ya kolay oluyor, burası da boşmuş diye park ettik. Onların yürüyeceği yolu bisikletlerle ya da araç parklarıyla tıkamamalıyız. Biz bu kolaylığı gösterirsek zaten onlar kendiliğinden bu hayatın normal bir birey gibi hayatlarına devam ettireceklerdir. Ben de buna inanıyorum. Bu sebeplerle bütün engelli vatandaşlarımızın engelli hakkı kısmını tutuluyorum. Ve son söz olarak diyorum ki biz engelleri kaldıralım. Kesin engelleri kaldıralım ki bundan sonra zaten engellilik kendilerine Bize gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Işte bandoyu hep beraber izledik. Ne kadar güzel hiç e, uyumsuzluk var mı? Yani 15 beş dakikada yürüyerek değil ne kadar güzel değil çalışma ortaya koyacak. O bile hem basit gördüğünüz, gibi. tekrar tekrar gösterdiğimiz diye her süren içinde bizim bu ünitenin aktarısını ve uygulamaya da daha fazla yansımasını şu teşekkür evet. Teşekkür ederim.